Rota üzerinden gerçekleşen işlemlerin raporları nelerdir? Dağıtım modülümüzü çalıştırdığımızda burada raporlar ekranı çalıştırılır. Rota üzerinden alınabilecek karşımıza 3 adet rapor gelmektedir. Birinci raporumuz rota tanım fişinin yer aldığı bir rapor. ikinci rota ziyaretlerin gerçekleştirme raporları ve günlük ziyaret analizi şeklinde 3 adet rapor bulunmaktadır. Rota tanım fişini çalıştırdığımızda bu daha önceden tanımlamış olduğumuz rotalardan biri listeden seçilir. İlgili rota seçimi sonrası ekran diyerek karşımıza rotamıza ait ayrıntılı detaylı bilgiler gelecektir. Buradan vazgeç diyerek bir diğer raporumuzu incelemek istediğimizde Rota ziyaretleri raporunu çalıştırırız. Burada da belirtilen tarih aralığında gerçekleştirilen rota ziyaretlerinden belirli bir rota seçimi yaparak rota filtresi verebilir, belirli bir cari seçimi yapılarak caride gerçekleştirilen rota ziyaretlerine listeleyebilir veya işlem türlerinden biri seçim yapılarak ilgili işlemler listelenir. Bu şekilde raporumuzu çalıştırdığımızda karşımıza rota ziyaretleri listesindeki gibi bilgiler, ilgili tarih ve saat bilgisi, kullanıcı bilgisi, işlem türlerimiz, yapılacak işlemlerdeki firma ünvanlarımız, ilgili rotalarımız, rota ziyareti sırasında aracımızda gerçekleştirdiğimiz kilometre değerlerimiz, eğer bir rota sırasında fark söz konusu ise kilometre farklarımız ve notlarımız gelmektedir. Bu rapordan da vazgeçtediğimizde bir diğer raporumuz günlük ziyaret analizi raporudur. Bu raporu çalıştırdığımızda karşımıza tarih aralığı gelir. Bu tarih aralığında yine belirtilen rotalar üzerinde veya gruplandırma sırasında rota veya kullanıcı kodunu gruplandırarak detayları göster seçeneği ile günlük belirtilen tarih aralıklarında yapılan ziyaretlerin daha detaylı olarak analiz değerleri gelir. Örneğin. 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretten 4500 liralık bir fatura işleminin gerçekleştirildiği ve devam ettiğimizde diğer ziyaretlerde de yapılan işlemlerin tutar bilgileri karşımıza gelecektir. Bu şekilde günlük ziyaretlerimizin analiz raporlarını da çalıştırabilmekteyiz.